Hadi resimli grafikleri olan birkaç problem çözelim. Bu arada bu problemleri, Kaan Akademi araştırmalarından seçtiğimi de hatırlatmak istiyorum. Haziran ayı boyunca hangi kasabada, Işıltı Kasabası'na göre daha az güneşli gün olmuştur? Resimli grafikteki her güneş resmi, 6 güneşli gün anlamına geliyormuş. Peki bizden neyi bulmamızı istiyorlar? Haziran ayı boyunca hangi kasabada Işıltı Kasabası'na göre daha az güneşli gün olduğunu, öyle değil mi? Işıltı Kasabası işte burada. Ve Işıltı Kasabası için kullanılan toplam, 1, 2, 3, 4, 5 tane güneş resmi var. Bu da tamı tamına 30 güneşli gün anlamına geliyor. Her güneş resmi 6 güneşli gün demekti. 5 kere 6, 30 eder. Işıltı Kasabası, Haziran ayında 30 güneşli günün keyfini çıkarmış. Diğer kasabaların hangisindeki güneşli günlerin sayısı 30'dan azdır diye sorarsam, bir bakalım. Resimli grafikte, güneş kasabası, parıltı kasabası ve yıldız kasabasından hiçbiri için, ışıltı kasabası için kullanılan kadar güneş resmi kullanılmamış. Bunun için, sadece grafiğe bakarak, yani başka hiçbir hesaplama yapmadan, diğer kasabaların hepsindeki güneşli günlerin sayısının, ışıltı kasabasından daha az olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de hesaplamak isterseniz, burada 4 kere 6'dan 24, burada 2 kere 6'dan 12 ve burada da 3 kere 6'dan 18 güneşli gün olmuş. Doğru cevap, güneş kasabası, parıltı kasabası ve yıldız kasabası. Hiçbiri, Işıltı kasabası kadar çok güneşli gün yaşamamış. Devam edip birkaç soru daha yapalım mı? Grafikte bir çiftçinin 5 gün boyunca tarlasında bulduğu fare sayısı verilmiştir. Çiftçinin tarladan bulduğu fare sayısı hangi gün, çarşamba ve perşembe günü bulduğu toplam fare sayısına eşittir? Her fare resmi iki fare anlamına geliyormuş. Çarşamba ve perşembe günü bulduğu toplam fare sayısını iki şekilde düşünebiliriz. Çarşamba günü için bir, perşembe günü için de iki fare resmi kullanıldığına göre toplam üç fare resmi kullanılan günleri bulmamız gerekiyor. Bir bakalım. Salı gününde üç fare resmi olduğuna göre salı seçeneğini işaretliyorum. Eğer farklı bir şekilde düşünmek isterseniz, çarşamba günü çiftçi dostumuzun tarlasında bir tane fare resmi olduğuna göre iki tane, perşembe gününde ise iki tane fare resmi olduğuna göre dört tane fare bulmuş. Çarşamba günü iki ve perşembe günü dört tane daha, toplam altı fare eder. Grafikte salı gününe baktığımızda, üç fare resmi olduğu için, iki, dört, altı fare bulduğunu görüyoruz. İşte bu kadar. Hadi bir tane daha yapalım. Ağustos ayında eğlenceli kasabaya, mutlu kasabadan nokta nokta milimetre daha az yağış düşmüş deniyor ve buradaki nokta noktayı bulmamız istenmiş. Eğlenceli kasaba burada, mutlu kasaba da burada. Her yağmur damlası 6 milimetre yağış anlamına geliyormuş. Eğlenceli kasaba 2, mutlu kasabada da 4 yağmur damlası resmi olduğuna göre aradaki fark 2 yağmur damlasıdır. 2 yağmur damlası daha az yağışta 2 çarpı 6 milimetreden 12 milimetre yağış anlamına gelir. Yani eğlenceli kasabaya, mutlu kasabadan 12 mm daha az yağış düşmüş. Başka bir şekilde düşünecek olursak, eğlenceli kasabada 2 yağmur damlası var. Her yağmur damlası resmide 6 mm yağış anlamına geldiği için bu 12 mm yağış demektir. Mutlu kasabadaysa 6, 12, 18 ve 24 mm yağış var. 12 ile 24 arasındaki fark ise, 12 milimetredir. Eğlenceli kasaba, 12 milimetre daha az yağış almış. Çünkü 12 milimetre, 24 milimetreden 12 milimetre eksiktir.